Selamlar arkadaşlar, bildiğiniz üzere Finault isimli bu kanal bir süredir aktif değil. Bunun nedeni kanalımızı tamamıyla yeni bir oluşuma doğru götürme kararı almış olmamızdandır. Sizlere nelerin değişeceğini anlatayım. Her şeyden önce, Bahadır kardeşimle birlikte bundan sonrasında içerikleri beraber çıkaracağız. Bunu sizlere iletmek istedim. Daha çok oyun, eleştiri videoları, anime ve filmlerle ilgili içerikler gelirken diğer taraftan kendi evrenlerimizi, onların içindeki çeşitli hikayeleri ve o dönemlerde yaşayan karakterlerin hayatlarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Ulan zaten kanalda bir ton garip video yok muydu? Dediğinizi duyar gibiyim. Öncesinde içinde belirli belirsiz birçok şeyin olduğu kaşık bir salata gibiydik. Ancak menümüzü gözden geçirip toparladık. Kullandığımız gizemli malzemelerle sizlere gerçek bir ana yemek sunmaya hazırız. Kısaca kurduğum bu uzun ve dolambaçlı cümleyi toparlayacak olursam sizlere daha düzenli ve kararlı içerikler üreteceğiz. Yarım kalan içerikleri tamamlayıp yenilerine erken açacağız da denebilir. Burada altını çizmek istediğim aslında önemsiz küçük, minik mi minik kafanızı da fazla karıştırmayacak bir detay var da denebilir arkadaşlar. Kanalın ismi de bu gördüğünüz şekilde değişecek arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bye.